Elimizde BCE üçgeninin BCA üçgeni ile benzer olduğuna dair bir ispat var. Bizden istenense bu ispattaki yanlış olan, yanlış olan ilk önermeyi bulmamız. Ayrıca soruda bize BC'nin DF'ye paralel olduğu bilgisi veriliyor ve şeklin ölçeklere uygun çizilmediği söyleniyor. Aslında yapmamız gereken şey çok basit. Bu ispatı kontrol edip doğru olup olmadığını bulmak. Öncelikle elimizdeki verilere bakalım ve bu verileri, bu verileri şekil üzerinde gösterelim. Verileri, evet veriler diyemiyorum bir türlü. BAC açısının BED açısına benzer olduğu söylenmiş. Şu şekilde gösterebiliriz. ACDE ile benzer. Bu kenarları tek çizgiyle işaretleyelim. ACB açısıyla da BDE açısı benzer. Bu BDE, bu da A, C, B açısı BC ile CF kenarları benzer. Bunlara da iki çizgi koyalım ki karışmasın. ABC açısıyla CFE açısı benzer. Evet, bu açıları da böyle işaretleyelim. Ve son olarak BAC açısı daha önce işaretlemiştik. E, CFE, CEF açısıyla benzer. CEF açısını da aynı şekilde işaretleyelim. Soruda verilen bilgileri şekil üzerine gösterdiğimize göre şimdi ispatı incelemeye başlayabiliriz. İlk önermemizde açı kenar açı bağıntısıyla BDE üçgeninin BCA üçgenine benzer olduğu söyleniyor. BDE üçgene ve BCA üçgene Evet, bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz, çünkü BDE üçgenine baktığımızda gördüğümüz iki yayla işaretlenmiş açıyı takiben tek çizgiyle işaretlenmiş bir kenar ve tek yayla işaretlenmiş bir açı. Aynı sırayı BCA üçgeninde de görüyoruz. İki yayla işaretlenmiş açı, tek çizgiyle işaretlenmiş kenar ve tek yayla işaretlenmiş açı. Yani açı, kenar, açı benzerliği sağlanmış. O halde bu önermenin doğru olduğu sonucuna varabiliriz. İkinci önermede ise ters açıların eşitliğinden bahsediliyor, yani ACB açısının DBE açısına benzer olduğu veriliyor. Sanırım yanlış olan önermeyi bulduk çünkü bu iki açı birbirlerine ters açılar değiller. Hatta şekle bakarsak bu çizimde herhangi bir ters açı göremediğimizde söyleyebiliriz. Evet, yanlış olan önermeyi bulduk. Ters açıların eşitliğinden ACB açısı DBE açısına benzer değildir. Cevabımızı işaretleyelim, kontrol edelim ve evet cevabımız doğru.